Arkadaşlar Devra Adası'nın 3. bölümündeyiz bu bölüm sizlerle beraber cevap şeklinde biraz bir video olacak bir de merak edilen bir soru var onu da cevaplayacağım ee, Yani bu dizi ile biraz sorular cevaplayacağım ilk önce Remz abi nasıl tanıştın bunu da anlatırsan sevinirim Şimdi biz ben Remz abi biz niye dedi ben anlamadım Ben Remz abi şöyle tanıştım Youtube'da dolanıyordum baktım önüme. Ee, bir tane kanal çıktı. Kanalın ismini söyleyemiyorum. Nedense söyleyemiyorum ben ya. Bilmiyorum. Yaz, yazmayı da doğru beceremem yani. Kanalın ismi bilmiyorum işte. Entertainment bazen diye bazen diyemiyorum işte. Neyse. O zamanlar imza bir tek bir kanal vardı diye hatırlıyorum. Yani dizi müzikleri paylaşıyordu. Aynen. O zaman dizi müzikleri de paylaşıyordu. Tek bir kanalda üç içerik yapıyordu. Ee, kanalı gördüm kapak fotoğraflar hoşuma gitti profil biraz hoşuma gitti hakkında kısmına baktım hakkında kısmını şahane yazmış yani şahane yazmış öyle bir beğendim ki abone olun gidelim içerikleri de güzeldi beğendim At, like attım da uyurum da attım hatta ama Remzi abi o videoyu galiba hatırlamıyorum o videoyu sildi. Yani o yorumu arasanızda bulamazsınız artık. Ne yazdığımı hatırlamıyorum. Hakkında, kısmı, hakkında kısmına gittim. Oradan şey yazdım. E, hakkında kısmının Instagram'ına gittim. Oradan BC'ye böyle böyle böyle böyle. Üredikti işte sonra işte. Onun sayesinde bayağı gelişti kanalım. Bir de neden ne onunla cevabını verdim. Aslında ben MC'de yapacaktım bu seriyi, sadece bir Minecraft görüntüsü olacaktı Bir de soruların böyle SS'lerini alıp koyacaktım Ama sonra neden bunu yapmaktan vazgeçtim Bilmiyorum böyle soru cevap şeklinde yapmak daha iyi olurdu Hem benim yüzümü bilmeyen kişiler var, yeni katılanlar var Yani yeni abone olan kişiler var Benim de yüzümü görsün istedim Zaten ikinci kanalda benim yüzümü gören de var o ikinci kanalımda gidebilirsiniz tabi artık video atmıyorum İleride belki bir film filan film filan bir filan birşey belki oradan devam edin. o kanalı bıraktım bir porodi kanalım var porodi ne hissettirir ne hissettirir ve porodi sevenler o kanala hemen kanallar kısmından gidebilirler montaj yaparken en zorlandığım bölüm hangisi 22. bölüm memzi babanın ilk geldiği bölüm çok zorlanmıştım ya yani. daha yani ben montaj yapmayı daha yeni öğreniyorum abi çok tuhaf bir hissi. yeni yeni öğreniyorum daha müzik eklemeyi bile yeni yeni öğrenmişti baya yazı eklemeyi bile bilmiyordum düşünün <gülüyor> 300p'de 240 çekiyordum Remz bir sayesinde bunu 2 katına çıkardım bana da teşekkürler milletini onun sayesinde kaliteli içerik ve güzel abonelerim ederim oldu bir de bir arkadaşımız bir soru yazmış onu silmiş nedense onu da söyle abi hırsız 5 saat bir dakika da anlat ağlanır neyse ki Allah'tan soruyu ezberlemişim Bir dakika çoğuluş gene deneyeceğim hırsız asyoz çatapat. Kon bir beş saat e, başkomiser, ondan sonra kuzu ölmüş, ondan sonra arkadaşı ihanet etmiş, ondan sonra karısı ölmüş, kız şey karısı delirmiş, man beş saat çekti harbi Cinayet Cenap başka çıldı manyak, aksiyon sever, şafaf sever, arkadaşlarına üç 2-7 dakika da yapabildiğim bu. Neyse. Başka... Başka başka... İnstagram'a i̇şte girecek soru var mı lan? Var mı? Hoş anası. Soru yok. O zaman videoyu bitirelim. Hay ananı bacını. Hep burada bitiyor diye. En hecam yerde tam kapanışı yaparken 15 şarjımız kaldı. Neyse bu videonun burada sonra geldik. Hoşçakalın. Bay